Gidiyoruz la Gidiyon gidiyoz Şu hırkız neredeymiş la Ay yürü la Rezzat komiserim Ne oldu la Ne diyeceğim la Şu hırsızlı yana gidelim Bana yani kafanı sikiyim la ben Bana yani kafanın amına koyayım ben Man, ben sana yoldan ben sana demedim mi amınak kodumun beyini ben demedim mi Amına kodum gidip şey yapacaktı hırsızın yanına gideceğiz zaten Demedim mi lan ben sana var. şu Bir dahakine kafana sıkarma bunu Hırsızın yanına gidip bizim çalışacağımız yer neresi la Senin on buna koyun mu? Kahve bir evmiş. Siz burada durunlar. Sen de burada durunlar Harun. Ne yapıyorsunuz la burada? Ben iki dakika hırsızla özel bir şey olmamışım sen Kafanızı sikeyim ben. Kafanızı sikeyimsin. Hırsız Bey. Biz geldik. Aminak koyayım. E, yer nerede? Yer nerede? La? Şimdi buradan dümdüz gidiyorsunuz. Böyle taşlı bir yer, bir yer var. Orada sizin. Zaten Behzat. Deniz odası yazıyor. Orası sizin odanız. Tamamla, biz gidiyoruz la. Var mı bir isteğiniz la? Yok. Hayırlı vasfeler Sağ olunursunuz bey. La amına koyayım Siz nema raxsınız amına koyayım la.